Biroğlu öldürülmüş, ne bileyim Biroğlu cezaevinde yani bu acılarla yaptık bunu zaman zaman. Dersin Meclisleştik ve, ve bütün bunları evet e, Cumhurbaşkanı öncülüğünde yaptık. hedefli ailelerin tabii ki acılarını, yasını anlamak lazım. Dolayısıyla hepimizin bir muhasebeye ihtiyacı var. ister AK Parti olalım, ister Nehep olalım, ister HDP'li olalım. Biz bu ülkede yaşayacağız, barış çıkma yaşayacağız. ...ve barışı inşa ederken de ön yargılarla, katı ideolojik kabullerle e, yola devam etmek mümkün değil yani. Ulan kimsiniz? Allah mısınız ulan? Köpek tasmasıyla gezecik. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarına gezdirecek! Aslanan inine giriyorsan, akçalanmayı göze alacaksın! Hayata korkusuzca bakanlar Ölümden de Atlarlar <Gülüyor>